Komünizm, Darwinizm'den sonra ortaya çıktı ve e, komünizm doğrudan Darwinizm'e dayanır. Faşizm, bütün felsefesini Darwinizm'den alır. Vahşi kapitalizm, bütün felsefesini Darwinizm'den alır. Emperyalizm, e, sömürgeci emperyalizm, bütün düşüncesini Darwinizm'den alır. Bütün terör örgütleri, dünyadaki bütün terör örgütlerinin tamamı Darwinizm düşüncedir. Ve hepsi Darwinist eğitimden geçmiştir. Veyahut işte uyuşturucu vererek, aklını yok ederek bazı aklı dengesi yerinde olmayan insanlar çok nadir kullanıyorlar ama genelinde hep Darwinistlerden seçilir böyle kişiler. Yani Avrupa'da Darwinist eğitimden geçmiş kişilerdir. Veyahut başka yerde Darwinist eğitimden geçmiş kişilerdir bunlar. Aksinde pek göremezsin. Demek ki dünyayı her merçeden, dünyada bu kadar kan dökülmesine sebep olan Düşüncenin ana kaynağı darbinesim. Ben bunu kitabımda çok geniş, teknik olarak bilimsel açıdan çok detaylı anlattım.